Evet, merhabalar değerli dostlar herkese iyi akşamlar diliyorum e, bugünkü canlı yayınımızda değerli bir konumuz var değerli bir hocamız var Ali Haydar koyun e, değerli hocam Ali Rıza birlikte inşallah güzel bir yayın yapacağız Ali Haydar hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz Merhaba. hoş bulduk merhabalar. Arif Hanım merhabalar Ali Rıza Bey merhabalar merhabalar Arif hocam iki Ali'nin arasında kaldınız yani <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Alayda Hocam nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, çok şükür bir yaramazlık yok. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz Allah şükür biz de. Böyle sizleri gördük daha iyi olduk. Memnun olduk. Çok teşekkür Abi. ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. E, Alayda Hocam gerçekten e, böyle bir e, duruşunuzda yani kamuoyundaki ilminizde birikiminizde e, Türkiye'de bir örnek e, öndersiniz bu bağlamda. Ben e, sizin gibi e, böyle üstadların e, değerlerin e, engelli genç e, kardeşlerimize böyle örnek olmasını e, çok istiyorum. Yani ondan dolayı sizin e, bizlere söyleyeceğiniz e, yani deneyim tecrübeleriniz bilgileriniz Bizim için çok önemli gençliğimiz için çok önemli sağ olsun Arif hocama da çok teşekkür ediyorum sizin gibi değerli bir üstadı yayınımıza alma onurunu bize yaşattı evet hocam yani sizi tanıyabilir miyiz? Ben her şeyden önce Arif Hanım'a sizinle birlikte olmamızı ve izleyicilerle bir arada bulunmamızı sağladığı için, aracılık yaptığı için teşekkür ediyorum. Sağolsun. Her şeyden önce ben kendimi kısaca şöyle tanıtayım. 1968 Malatya doğumluyum. 4 yaşında yakalanmış olduğum romantizm hastalığı nedeniyle 1979 yılından itibaren bir daha yürüyemedim. E, e, hastalığım romatizma olunca e, gezici eklem romatizmasıydı tüm eklem yerlerimde e, kireçlemeye yol açtı Tabii ki bu sadece e, bizden kaynaklı bir şey değildi doktor hataları oldu e, işte, e, kendi hatamızda ailemizin eğitimsiz ve bilinçsiz oluşu bunların hepsi bir araya e, gelince sonuçta vücudumun tüm eklem yerlerinde kireçlemeler e, arttı ve bir daha yürüyemedim e, yıllarca dört duvar arasında yaşantımı sözdürmüştüm ee, i̇lk tekerlekli sandalyem 80'li yıllarda e, hediye olarak geldi. Geldikten sonra da e, işte bir iki hafta, üç hafta böyle dışarı, dış dünya çıkmaya biraz çekinmiş çekiniyor oldum. E, çünkü toplumdaki insanların bakış geldi geldikçe utanıyordum. Yani çocuksun, gençsin yani 12-13 yaşlarındası. Ama nasıl olduysa üç hafta sonra bir cesaret geldi, e, tekerlekli sandalyemle artık dışarı çıkmaya karar verdim. O günden sonra bir daha e, dört duvar arasında oturmadım. Yani gayet e, ağır bir hastalık, rahatsızlık geçirmedikçe hayatta karla, kar yağsa da, yağmur yağsa da ne olursa olsun her e, şartta dışarı çıkmaya çalıştım. Eee evet. ilkokulu, ilkokulu bitirdikten sonra e, eğitimimi ara vermiştim. Yani eğitim nedir? Yani çünkü ağır bir tedavi sürecim vardı benim. E, ağrılardan dur yata, yatamıyordum. Ee, işte yıllar sonra e, 90'lı yılı 90 yılında gitmiş olduğum bir Foklar Eğitim Derneği vardı. O dernekte bir buçuk yıl sonra kapanınca e, boşluğa düştüm. E, ne yapayım diye düşünürken arkadaşlarım verdiği bir kükür üzerine Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi'nin e, kurucu önderliğini e, yaptım. E, i̇şte o tarihten e, 94 yılından 2015 yılına kadar şube başkanlığını yürüttüm. E, bu süre e, sarpımda Engelli arkadaşlarımıza eğitime sevk ederken kendi eğitimimi bir türlü tamamlamadım. 96 yılında ortaokul diplomasını dışarıda almıştım. Ee, yine e, devamını getirmedim. Üyelerimiz, arkadaşlarımızı e, işte açık öğretim, lisesini, sınıf, üniversite sınavlarına sevk ederken nedense kendim hep geri planda tutuyordum. Çünkü e, zamanımı mücadeleye adamıştım Engel sorunlarına. Ta ki dahaneyi kapattıktan sonra eğitim hayatına e, devam etme kararı aldım. E, 2016'da Açık Öğretim Lisesi'nin diplomasını aldım. E, arkasından e, üniversite sınavına girdim. Kendimi deneme amacıyla girdiğim sınavda e, güzel bir puan gelince, hadi bunu e, boşa gitmesin bu puan, e, Açık Öğretim Üniversitesi'ni okuyayım diye karar verdim. Medya İletişim e, bölümünü bitirdim, ben lisans bölümünü. Ee, bu benim e, bölümü bitirdim ama yeterli gelmedi. Dört yıllar tamamlamak istedim. Ve e, de, dikey geçiş sınavına girerek e, onu da başarıyla atlatınca arkasından dört yıllık halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü de bu yaz nihayetinde bitirdim ve onun da diplomasını aldım. Şu anda da e, üçüncü üniversite için hazırlık yapıyorum e, ve yüksek lisans sınavına da girme için başvurumu yaptım. Kısaca kendimi böyle tanıtayım. Ee, evet. Tabii kısaca, de şunu söyleyeyim, 2015'te derneğimizi kapattıktan sonra da e, edindiğim bilgi birikimlerini boşa gitmemesi için ve e, tekrar, e, e, nasıl diyeyim, boşta zamanım e, o geçmesin diye e, yerel gazetede köşe yazarlığını e, yapmaya başladım. İnternet sitelerinde yazılarım değerlendirildi. Arkasından hep e, kitap yazıp e, çıkarmaya hedeflerim vardı. 2015 yılında ilk derleme öykü kitabımı çıkardım ve arkasından arka arkaya şu ana kadar e, toplamda 5 kitap çıkardım bir tane de 99 yılında şiir kitabım vardı toplamda 6 tane kitabım var hay maşallah hocam valla e, yani öyle saydınız ki yani arkasında arkasında e, diyerek böyle ben e, yani e, şey yaptım böyle gerçekten çok kıptayla e, size baktım şu an e, çok e, yani ilk defa yani ilk defa derken e, şu an e, engelsiz medya ekibimizin tamamı sizi izliyor hocam. Yani e, Ahmet Gür e, kardeşimiz iyi yayınlar e, değerli hocam demiş. E, Ümran Öztürk e, başkanımız konuğumuza Kütahya'dan selam olsun. E, yayında sizlere başarılar demiş. E, Çetin Sarıgül e, hocamız e, kıymetli konuğumuza sevgi saygılarımız sunarım demiş. E, Büşra Kara e, hocamız e, keyifli yayınlar diliyorum hocarım, e, hocalarım hocaların demiş e, e, Emine Çelik e, hocamız iyi yayınlar e, selamlar güzel insanlar demiş yani e, ben şu an şimdiye kadar e, bizim ekibi bu kadar böyle bir arada toplayamadım hocam yani bak Öznür Kırman hocamız da geldi <gülüyor> e, Öznür hocam, hocam geldi konuğumuza Arif hocamıza iyi yayınlar e, demiş ya şöyle e, hocam Arif Hocam sizi davet ettiğinde bizim Engelsiz Medya ekibimizde herkes Arif Hocamı tebrik ediyor. Ali Aydan Hocamı davet ettin, davet ettin. Ya dedim o yayında ben de moderatörüm dedim. Bir Bana da bir teşekkür edin dedim. Böyle bir <gülüyor> de... Ben, sizin teşekkürlerinizi ben edeyim Ali Rıza Bey. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Çok sağ olun. Çok sağ olun üstadım. E, gerçekten e, çok değerlisiniz. Arif hocam buyurun. Alaydar hocam. E, maşallah. Çok güzel e, projeler yapmışsınız. Bu e, hayatınız boyunca hiç ümitsizliğe kapıldınız mı bunları yaparken? Yani şöyle diyeyim. E, şimdi e, kendimizi kandırmamıza gerek yok. Sonuçta bu ülkede engelli olarak yaşıyoruz. Dört yaşına kadar e, engelli değildim ama yakalandığım hastalıktan sonra bir engelliye yani engelliliğe adım atmış oldu. Yanlış tedaviler sonucu, işte ailemin bilinçsiz oluşuyor. Yani çok sıkıntılı süreçler geçirdi. Desem ki ümitsizliğe kapılmadım. İşte toz bir tablo çizmeye kalksam aslında hem kendimi hem de bizi dinleyen insanlarımızı kandırmış olurum. Tabii ki ümitsizliğe kapıldığımız zamanlar zaman zaman oldu. Ama ne olursa olsun hayatımda hiçbir zaman olamaz. Ümidimi yitirmedim. Ümitsizlik, de yani umudunu getirdiğin zaman aslında umudum bittiği yerde yaşamla biterdi. Benim sürekli dile getirdiğim bir söz var. Ha karamsar oldum, bu tür olaylar yaşadım ama ne olursa olsun umudumu yitirmedim. Hayatta her zaman umudan yer var diyorum. Bende de umutlar bitmiyor. Her olaydan sonra mutlaka bir umudum daha çıkıyor ortaya. Hocam, Hocam. E, engelli bireyler için yani başarı ölçüsü nedir? Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Şimdi her şeyden önce engelli, e, engelli arkadaşlarımızın bir defa kendisi engelliliğini kabul etmeleri lazım. Ailenin kabul etmesi lazım. Yani aslında engelliden önce engelli ailesinin kabullenmesi lazım. Yani ailenin kabullenmemesiyle aslında sıkıntı daha da artıyor. Yani... E, benim ailem belki ıı, ilk başlarda ıı, onların gözünde farklı görülür, değerlendirilmiş olabilirim. Engel olarak görülmemiş olabilirim ama. Bir defa ıı, ailem ıı, eğitimli ve bilinçli değil. Yaşadığım, doğup büyüdüğüm çevre ıı, ke, mal, Malatya'nın kenar mahallelerinden biriydi. Yani doğrudur orada eğitimli kimse yoktu. Ben onları çok görmüyorum. Ama günümüzde artık teknoloji ıı, almış ıı, ilerliyor. 21. yüzyıldayız. Bilgi çağındayız, uzay çağındayız. Artık ailelerimiz bu konuda biraz daha bilinçli. Yani aileler kabul ettikten sonra engelli çocuğunun kabullenmesi lazım. Bu çocuğuna özgüven vermesi, duygusuna aşılamaları lazım. O şekilde hayata hazırladılarsa bence engelli kişi aşamayacağı engel hiçbir problem önüne çıksa da olmayacaktır. Yani onları tamamen rahatlıkla halledeceğine ben inanıyorum. Ben kendi kendimin engelliliğini kabullendim. Yani nasıl diyeyim? Ee, derneği 94'de açana kadar aslında gittiğim e, çevrelerde kendimi engel olarak görmüyordum. Çünkü etrafımda hepsi e, engelsiz insanlardı. Engelsiz arkadaşlarımdı. Problemi olmayan insanlardı bana göre yani. E, yürüyorlardı, işte konuşuyorlardı. E, eğitim hayatları vardı, iş hayatları vardı. E, benim akülü sandalyem yoktu. Tekelekli sandalyemi dahi kendim süremiyordum. Arkadaşlarımın yardımıyla dolaşırdı. Derneği kurma fikriyle yola çıkınca derneği açtım. Dernekle evimin arası inanır mısınız? 150-200 metre mesafe var. Ben arkadaşlarımla, dernekteki engel arkadaşlarımla ben kendimi kabullendim sanıyorum. Oysa kabullenmemişim. Çünkü dernekteki yürüyebilen engel arkadaşımdan yardım istemeye utanıyordu. Benim sokakta sürerek götürmesini istemiyordum. Evime bırakmasını istemiyordum. Ne zaman açtım bunu? Hiç ee, farkında olmadan e, yine Malatya'da bir e, yüz engeli yüz tekel sandalye kampanyası yapmıştık. O da tarz, geçmiş yıllarda 97 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir e, Türkiye genelindeki kurumsal bir e, özel sektör e, firmasının genel mü, Malatya'daki müdürünen işbirliği yaparak kampanya yapıldı. Kampanya da yaptık. yaptı. Hiç farkında evet. varmadan bir baktım ki beni süren engel arkadaşım. Ve o günden sonra ben artık e, engel arkadaşlarımla kol kola yürümeye başladım. Yani bu da dernek sayesinde oldu aslında. Dernekler aslında bir tür rehavitasyon e, merkezi gibidir. Topluma uyum, kendimize uyum. Yani bu yüzden engel arkadaşlarımızın mutlaka kendi illerindeki engel gruplarına e, uygun sivil toplum örgütlerine gidip bu sosyal kültürel faaliyetlere katılmalarını istiyorum, rica ediyorum onlara. Yoksa dört Peki. duvar arasında oturma ile, Hiçbir yere varılmaz. Ve gelen, biz e, buyurun. Evet. Buyurun. Gerçekten e, çok önemli bir şey söylediniz hocam. Yani e, engelli bireyler yani e, bulundukları il ve e, ilçelerde e, sivil toplum kuruluşlarına e, dahil olmalılar, sosyalleşmeler. Yani buradan başlayabilirler e, diyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Yani mutlaka oralara gitmeleri lazım. oralara gitmedi ki Sanırlar ki yani hangi arkada engel grubunda olursa olsun dünyada tek engel kendileri olduğunu düşünürler. Bu şekilde e, yani psikolojik sorun da yaşarlar. Bu yaşadıkları sorun tek kendilerini ilgilendirmeyip haline aileye yansıyacak. Aileye yansıyınca çevreye, akraba çevresine yansıyacak. Yani bu toplumsal bir sorun bizim yaşadığımız sorun. Bireysel bir sorun değil. Yani bu toplumsal sorunu da yine e, ilk adımı atma başlayacak. Ee, sivil toplum örgütlerinin gerçekten de sosyal kültürel yönden engellileri bir araya gelerek sorunlarını dile getirip çözüm ürettikleri ve kendilerini e, geliştirdikleri e, birbiriyle bilgi alışverişinde bulundukça da e, yaşadıkları o problemi e, kabullenmiş olacaklar. Yani engelli artık e, de, tek dünyada kendisi değil bir buçuk milyar belki de dünyada engelli insan var olduğunu görecekler. E, ve hayata daha farklı bakacaklar. Evet hocam e, yani şu an sadece bizim değil yani şu an e, bütün engelsiz medya muhabirlerimiz size soru e, soruyor. Editör arkadaşlarımız. E, Çetin hocam diyor ki yazarak ifade edemediğiniz duygularınız oldu mu? Diyor hocam. Yani şu ana kadar olmadı. E, rahatlıkla yani özellikle ben ağırlıklı bu ya, e, yazarlık e, hayatına adım attığım zaman ee, şiir kitabını 99 yılında sessizliğim adıyla çıkarınca e, bir amatöce deneme yaptıydım. E, çıkardım. E, uzun bir süre ara verdim. Dernek kapatır kapatmaz e, işte, e, kendimi değerlendirme için arka arkaya kitaplarımı hazırladım. Kitaplarımın ana teması engelliler. Yani engeli sorunları, engellilerin yaşadığı olaylar, konular, çözümler, öneriler, e, hayatlarındaki karşılaştığı problemler, yani bunları dile getirmeye çalıştım. Çünkü şöyle diyeyim, dernek zamanında edindiğim çok bilgi vardı. Deneyim vardı, gözlemim vardı. Aldığım notlar, arşivlerim vardı. Yani ben bu konuda biraz prensipli çalışıyorum. Mesela elimde engellerin işte çıkarmış olduğu kitaplarla ilgili, yani tek kendi kitabım değil, Türkiye'de ve dünyada engellilikle alakalı yazılmış bir çok roman araştırma inceleme kitapları var. Bunlar e, kendi imkanlarım el verdiğince e, temin edip hem okuyup araştırıyorum hem de arşiv yapıyorum kendime ay. Mesela engellilerle ilgili tematik fi, sinema filmleri, yerli ve yabancı bende e, 850'ye yakın sinema filmi var mevcut arşivimde. Yani arşivimde. böyle bir araştırma inceleme seven bir insanı eee engelliler engelli konusunu ele alırken aslında Hı -hı. Birçok yazan arkadaşımız var Türkiye'de e, ama farklı yazıldığını hissettim. Ben biraz araştırdıktan sonra e, biraz daha geniş kapsamlı ele al almaya çalıştım. E, bireysel e, konuları fazla ele almamaya çalıştım. Yani kendi hayatımdan tamam arada bir kesintiler e, anılarımdan e, bir şeyler kaleme alıyorum ama e, yazıların içeriğine göre. Ama başından sonuna kadar Ali Haydar'ın işte yaşantısı budur deyip de yazmış değilim. Yani tamam. yazamadım, ee, Hayır, yazıyorum, çiziyorum. Evet. E, peki yani e, kitaplarınızı yazarken yani en çok böyle e, can alıcı e, duygulandığınız e, an hangi kitabınızda oldu ve hangi konu oldu? Evet. <gülüyor> canım benimle canım... ayrıldı. Yani evet. bu son kitabı. Son kitabımı da e, mücadele arkadaşımın anısına çıkardım. Yani e, Hocam, canım teninden ayrıldı. Yani gerçekten böyle çok etkileyici bir başlık. Yani e, evet. ne evet. anlatıyorsunuz? Yani canın e, yani tenimden ayrıldı. E, yani nasıl bir Tanrı'nın yani e, teninden ayrılınca aslında e, ölmüş olması gerekiyor. Yani ben de can dostumdan ayrılınca kendimi ölmüş gibi hissettim. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani biz, biz etli tırnak gibiydik o insanla. Yani bunu söyleyen insanlar farklı algılayıp biz onunla bir aile gibiydik. Yani nasıl diyeyim hem arkadaşlık hem dostluk, sırdaşlık, kaderdaşlık çünkü o da engelli bir insandı. O da aynı sorunları yaşamıştı ve dernekte birçok... Ee, ilk günden son gününe kadar, kapanına kadar sırtı sırta vermiş, mücadele etmiştik. Fedakar bir insandı, özveride bulunan bir insandı ve e, tanı, yani bu hayatta 54 yaşındayım. 54 yaşına kadar, e, yani e, diyelim ki 10-15 yaşından sonra da bugüne kadar, yani 40 yıl içinde tanıdığım en nadide insandır diyebilirim. Yani onu tanıyan, tanımayan birçok insan e, e, bu düşünceme de hak veriyasında e, dört dörtlük bir insandı. Yani e, o aniden vefatı beni derinden üzdü. E, onun anısına çıkardım bu kitabı. E, ve onun anısına da bu kitaptan elde ettiğim gelirle de yine ihtiyaç sahibi e, okullara e, kırsal kesimli ya da işte kenar mahallede olan kütüphanesi kitaplı olmayan okullara kitaplarıyla beraber e, kitaplı kütüphane yaptıracağım ve onun adına yaşatacağım. Çünkü o engelinden dolayı okuldan dışlanmıştır. Eğitim yani. için derneğe gelip de talepte bulunan her engeli okullara gidip e, dövüş, kavga o bas, kullandığı baston değneğiyle idarecilere vuracak gibi e, bağıra bağıra kavga de onları okula yazdıran bir insandı. Yani engellilerin eğitim sorununa e, canla başla böyle mücadele edip onlara eğitime kazandırırdı. Böyle bir insandı. Vatanseverdi. Ülkesini, milletini, bayrağını çok severdi. Yani böyle e, kelimelerle anlatabilecek bir şey değil. E, ben de o arkadaşımı, can dostumu e, yazdım. Kitapla yaşatmaya gayret ediyorum. Bu kitabı yazarken ve patının hemen arkasından e, işte tekrar kaleme aldıydım. E, kısa sürede tamamladım. Ee, tabii anılardan e, değerlenen bir kitap bu onunla yaşadığımız bazı olayları e, benimle bıraktığı izleri bölüm bölüm anlatmaya çalıştıydı yani yazarken tekrar aynı duyguları e, yaşadım e, benim için zor oldu yani bu kitabı hazırlanması e, çok zor oldu e, ve unutamayacağım bir e, eser oldu benim için evet Güşra Kara hocamız e, kitap Ha, buyur Arif Hocam. Ee, Büşra Kara Hocamın e, bir sorusu olmuş size. Kitaplarınız evet. çıktıktan sonra engelli camiasından nasıl bir dönüş aldınız diye soru sormuş ekibinizden Büşra Kara. Ben şu ana kadar engel engelsiz hiçbir e, camiadan, kesimden, arkadaşlarımdan sosyal medyada ve ilimizde olumsuz hiçbir dönüş almadım. Hep e, okuyucudan ee, kitaplarımı görmüş olan, incelemiş olan her insandan olumlu dönüşler alıyorum. Bu olumlu dönüşler de e, gerçekten de e, beni mutlu ediyor. Yeni eserlere de e, yol almam için beni kamçılıyor aslında. Ben bu nedenle e, kitaplarıma e, okuyup düşünceleriyle, fikirleriyle, yorumlarıyla destek veren tüm okuyucularıma da teşekkür ediyorum. Evet, Arzu Karabacakoğlu. Bir kitap yazarı olarak beğendiğiniz, ilham e, aldığınız yazarlar var mı diye sormuş hocam. Mutlaka var ya, ama yani ben çok kitap okudum. Yani evimde kitaplığım olduğu gibi ofisimde de ayrı kitaplığım var. Ee, yani e, küçük, ya, küçük yaştan itibaren okuduğum için e, işte şu yazar bu yazar deyip isimlendirmek istemiyorum ama kitaplarda konusunda hiç yapmıyorum yapmıyorum. Yani şu an diyelim aklıma A konusu geldiyse o konuyla ilgili mutlaka kitabımı alıp okurup. E, çünkü her kitapta mutlaka öğreneceğimiz e, bir kaynak vardır. E, bize aydınlatacak, e, yönlendirecek, bilgilendirecek. Mutlaka her kitap bir hazinedir ben, bana göre. Yazarlarımız da öyle. Yani yazarlarımızın hepsi de bana göre birer e, kaynak... E, e, Deniz Feneri gibi yol gösterecek, ışık verecek insanlar da diyebilirim. Allah razı olsun. Arif Hocam. Ümran Öztürk hocamızda bir sorusu var Alaydar hocama. Hocam kitaplarınızı görme engelliler için uyarladınız mı? Sesli kitap olarak yayınlarınız var mıdır? Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanı Ümran Öztürk. Şimdi e, İmran arma teşekkür ediyor. Şöyle söyleyeyim. Maalesef yani kendimizin kendi kitaplarımı kendi imkanlarımla çıkarıyorum. Yani kısıtlı imkanlarımla e, nedir? İşte e, aldığım evde bakım yani sosyal yardımlardan e, biriktirdiğim e, e, madde, e, imkanlarla çıkarıyorum. Çok e, fazla bir şey yapamıyorum. Ama bu konuda e, sponsor olacak. veya madde anlamda destek verecek kişilere de ihtiyacımız yok değil. E, hangi engelli yazar arkadaşlarımızla görüşmüş olursam olayım hepsi de bu konuda e, sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Ee, kitap satışı yani öyle bir sektör ki e, yayın evi senden parasını almadan kitabını basmıyor. Şimdi kalkıp da ben e, çok geniş a e, görme arkadaşlara yönelik yapmış olsam, e, ne bileyim farklı şekilde formatlara dönüştürmüş olsam bunların hepsi maddiyat gerektiği maalesef onu yapamıyorum. Yani ben e, kısıtlı imkanlara sahip biriyim. Bu konuda da bizi izleyen, dinleyen tüm dostlara şunu tavsiye ediyorum. Ee, özellikle sivil toplum örgüt yöneticilerimize, engelli camiasındakileri bir defa e, engellilerle ilgili yani yazar olabilir müzisyen olabilir e, nasıl diyeyim re ressam olabilir e, hangi alanda sanat alanında kültür alanda spor alanda kendini yetiştirmişlerse lütfen onlara destek versinler onlara e, programlarına davet etsinler onlara e, madddi anlamda ufak da olsa katkıları olduğu zaman o insanları e, desteklemiş olurlar. Ben e, bizim camiada gördüğüm böyle bir olay yok. Derneklerimiz, genel merkezlerimiz, işte konfederasyonlarımız, konfederasyonlarımız ne yazık ki eee engelli yazarlara, engelli işte müzisyenlerimize, engelli sanatçılarımıza bu konuda destek verdiklerini görmüş değilim. Bu e, e, konu aslında e, ülkemizin büyük bir eksikliği. Hocam biz bu sizin bir kitabınızı seslendirelim kanalımızda yayınlayalım yani görme engellilerimiz için eğer uygun görürseniz olur olur tabii ki olur. Arif, Arif hocam nasıl seslendirelim Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Memnuniyetle memnuniyetle hocam. Hocam engelli bireyler nasıl yazar olabilir peki? Her şeyden önce yazar olabilmek için bol bol okumak gerekir. Bol bol sürekli okuması lazım. Belli. Zaten okuyunca e, insanoğlu ne kadar okursa okursun, o okudukları belli bir süre sonra bilgi birikimine yol açacak. Açtıktan sonra da e, bunu bir yerde e, deşarız etmesi lazım. Onu da nasıl? Kalemle yapacak. E, yazma serüveni arkasından geliyor. Kendiliğinden başlıyor. Ben küçük yaştan itibaren okuyor Sürekli gazete, dergi ev, dört var arasında oturunca evde ee, rahmetli babam uzun yol şoförüydü. Yani e, e, kaptan şoförlük yapardı. Yolcuların bıraktığı, otobüste bıraktı işte gazete dergileri toplayıp bana getirirdi ki günle bir. Ben de yatağımda yattığım yere onları o sürekli okurdum. Ondan sonra gazete dergiden sonra kitaplara yöneldi. E tabii ki çok okumanın faydasını gördüm. Ben şunu da belirteyim. Bizi izleyen e, özellikle eğitim çağındaki çocuklara ben bu Malatya'da Katıldığım tüm okuldaki öğrencilere e, izah ediyorum. Diyorum kitap okuyun. Okumanın zararını görmezsiz. Ben görmedim. Çünkü ben e, ilkokulu hayatım kesintili 3,5 yıl sürdü. Matematik bilmiyorum. Coğrafya bilmiyorum. Buna benzer konuları yani altyapım yok. Bu, buna rağmen ben üniversite sınavına kendi bilgi düzeyimi görmek için girdim. Ve e, barajı aşamayacağımı biliyorum. Ancak sonuç açıklandığında ben şok geçirdim çünkü barajın üstünde bir puan gelmiş bana. Niye geldi? Kitap okumanın faydası yüzünden geldi. Yoksa yani. ben hayatı üniversite sınavını kazanamazdım. Çünkü matematik olan sorularını iki buçuk saat boş oturdum, hiç matematik vuramadım. Ama sözel kısımda ben bir şeyler yapabilmişsem bu da çok okumanın, yani kitap okumanın faydasıdır. Bunu herkese söylüyorum. Okumanın zararı olmaz. Lütfen kitap okutunlar. Ben şu anda iki üniversiteyi bu okuduğum kitaplar sayesinde. Şimdi de üçüncü üniversiteme başlayacağım. Hazırlığını yapıyorum. Yani okumanın yaşı yok. O yüzden arkadaşlar mutlaka okusunlar. Maşallah hocam tam bir bir e, insansınız. Her şekilde. Ben, ben zararını görmedim. İnanın ki ben e, e, her yerde söylüyorum. Ben eğer ki üniversite sınavına kendi bilgi düzeyimi görmek için geldim. E, 130 puan gelir diye düşünürken 180-200'e yakın puan geldi. Ben şok geçirdim. Yani e, kime söylesin, sorduysam hocalara, öğretmenlere ya yani e, kurt merkezi e, sorumlularına hayret ettiler. Yani senin hiçbir dersin, yani, ders çalışman yok, e, altyapın yok. Yani demek ki kitap okumanın faydası. O yüzden öğrencilerin hepsine söylüyorum. Boş zamanınızda mutlaka kitap okuyun. Tabii ki okuldaki dersinizi aksatmadan. Evet. Ee, Ahmet Gür, e, hocam yazarlığı düşünenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz diye sormuş. Söylediğim gibi işte bol bol kitap okuyup e, kendini evet. hazır istedim de ondan sonra yazmaya e, dönemine geçiş yapabilir. Yani illa şunu evet. yapsın bunu yapsın demek olmuyor aslında. Ben e, işte o bilgi birikimimin üzerine yola çıktım. Ve kitabın konusunu da başlarken işte bir defa adatta olmam lazım. Yani yeni kitabım neyle alakalı olsun diye düşünüp onu belirledikten sonra da ona göre hazırlık yapıyorum. İşte eserimi orta hazırlayıp ortaya çıkarım. Yani şu anda benim son kitabımın arkasında elimde şu an imkanlarım olmuş olsa 2-3 kitap daha kaynak elimde hazır yani çıkarabilirim. Ama işte ekonomik anlamda sıkıntılarımız olduğu için onu da maalesef yapamıyoruz. Evet. Arif Hocam, Çetin Hocam'ın sorusunu okuyalım. Çetin Sarıgül Hocamız sormuş. O da bizim ekibimizden değerli hocamız. EKPSS gençlerine kitap okuma yöntemleri için tavsiyeleriniz nelerdir demiş. İşte o konuda EKPS'e ile ilgili EKPS uzmanlarımıza sorması lazım. Ben de kafese <gülüyor> mağdurum. <mağazırıyorum. gülüyor> ee, şimdi açık öğretim lisans diplomasını 2016 yılında aldım, ilk, ilk sınavıma girdim. O tarihe kadar işte, e, sordukları zaman tahsilimi diyordum ki ya ben e, ortaokul diplomalı ilkokul mezunu bir insanım. Çünkü ortaokulu dışarıdan sınavdan iki günde aldım diyordu. Ee, lise diplomasını almadan önce kuraya giriyorduk. Kurada çıkmadı. Lisede diplomasını alır almaz sınava girdim. Tabii ki yine altyapım yok. Girdim e özelde bildiğim soruları yani e emin olduğum soruları yaptım. Bilmediğimi boş bıraktım. E sonuç açıklandığında e ben 40-50 civarı gelir diyordum. 74.59 puan geldi. İnanır mısınız? O da şoku geçirdim. İlk sınavımdı benim. Düşündüm, dedim ki ya bu sınav bana ya basit de ya da bana basit geldi. Ben kendimi nasıl, yani bilgimi test edeyim dedim. Üniversite sınavını ondan sonra girmeye karar verdim. E-kapasite sınavı beni üniversiteye yönlendirdi. Üniversite sınavını o yüzden girdim, bilgi kapasitemi için. Ve şu anda da liseye girdim, olmadı. Ön lisans mezun olarak e, KPSS'ye girdim, atanamadım. Ve şimdi de bu yılda e, lisans mezunu olarak sınava girdim. Tabii ki atamayı bekliyoruz. Bakalım artık nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hay maşallah hocam ya. vallahi harikasım. E de sınavlarına giren bir insanım. Ben de işsizim. Herhangi bir yerde hiçbir <gülüyor> zaman çalışmadım. İş arıyorum. Yazarlık bilme yani bana e, ekonomik bir katkısı olmuyor çünkü sonuçta. E, e, iş arayan bir vatandaşım. Evet, Özgür Kırmağ'ın hocamızın yazdıkları kitaplardaki deneyimlerini seminer olarak sundu mu diye sormuş. Malatya'da davet edildiğim yerlerde sunuyorum. Yani okullarda söyleşi programlarına gençlerle, öğrencilerle davet ettikleri zaman yani bugüne kadar hiçbir daveti geri çevirmedim. Ama yüz il dışında ile bir çalışma olmadı. Kendi elimle de ne zaman olsa seve seve gidiyor, katılıyorum. <gülüyor> Ümran Başkanım da sporla ilgileniyor musunuz? E, engelli sporları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Spor her zaman aslında e, engelli, engelsiz her insan için faydalı bir şeydir. Sporla ben e, spor yapamadım ama e, dernek zamanımızda e, sporla ilgili çalışmalarımız oldu. E, i̇lk basket sandalyelerimizde basket e, kulübünün kurulmasını sağladık elimizde ve arkasında da Dernek olarak yine bir spor projesi hazırladık. Bu sosyal destek projesi kapsamında, SODES dediğimiz proje kapsamında havalı, tabanca ve okçulukla ilgili bir projeydi. Onu da gerçekleştirdik. Yani şu anda elimizde bedensel engellerle ilgili hem futbol takımı hem basket takımı, görme engellilerle ilgili çalışmalar var. Ama maalesef ben spor bireysel olarak yapamadım. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Gerçekten böyle maşallah takır takır takır takır. Yani o kadar güzel cevaplar veriyorsunuz ki hem biz ilham kaynağı alıyoruz. Hocam peki yani başarının sırrını nasıl tarif edersiniz? Yani başarı deyince iki kelimeyle nasıl özetlersiniz? Şöyle diyeyim ben hayat daki bir bir prensibim insan hayata bir defa gelir. O, dünya gelmek de bir mucizedir aslında. Bu Biz bu mucizeyi yaşıyorsak, mucize olarak dünya'ya gelmişsek o zaman bunu e, güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. İkinci defa gelme imkanımız, şansımız, olasılığımız yok. Ben e, sürekli bunu aklımda tutarım. O yüzden de kendimi e, madem bir defa geldik. O zaman bunu engel engelsiz de ol, olsak, ne olursak olalım. Yılmadan, usanmadan, mücadele ederek dolu dolu yaşamaya bakarım. Yani bu, bu hayat e, felsefem bu. E, ortada bir sorun görmüşsem o sorunu mutlaka e, kendi imkanım dahilinde gidermek için mücadele edin, çaba gösterin. E, karşıdaki insanın e, e, gelip doğru onu kaldırmasını bekleme. Eğer benim gücüm yatıyorsa benim kaldırmam gerekiyor. Çünkü karşıdan ben bunu beklersim, karşıdaki kişi de aynı benim gibi düşünüyorsa, o ortadaki sorun var olmaya devam eder. Benim hayat e, prensibim bu. Evet, Ümran Başkanımızın sorusu var Arif Hocam. Hocam, e, hocam, sponsorluk konusunda size ulaşmak isteyenler nasıl, ne şekilde ulaşabilirler diye sormuş ne? Ümran Ömer yani, Hocam. Sosyal medyada Ali Haydar Koyun adıyla arama yapınca gerek evet. Facebook'ta, gerek Instagram'da, Twitter'da, yani her yerden bana mı ulaşmaları mümkündür? Yani nerede isterlerse ulaşabilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum e, değerli hocam. E, emeğinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten e, kanalımızı, yayınımızı e, şereflendirdiniz. Sizin gibi ustalarımızı e, e, böyle e, yanımızda görmek, yani tavsiyelerinizi dinlemek, deneyimlerinizi dinlemek, yani bize de çok şey katıyor e, gerçekten. Allah razı olsun. Emeklerinizi e, inşallah Rabbim e, zayi etmesin. E, evet Arif Hocam, e, final sizde. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kabul ettiniz bizi, çok mutlu ettiniz. E, bu hevesiniz, mücadeleniz her zaman daim olsun, örnek olsun inşallah. Tekrardan Sağ ol, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ederim. Hocam ne söylemek istersiniz? Yayınınızın kafanı yani... size var. Ben şimdi. E, bizi izleyenlere kitabımın birini göstermiştim ama. Şimdi şunu göstereyim. Başlık atmıştınız hatta. Bu hayatta ben de varım. Evet. Ötelenen hayatlar. Hocam bir saniye biz hemen sizi bir yayına e, tamamen yayına verelim. Bu ötenen, Ötelenen Hayatlar kitabımız. Senden Alacaklıymış kitabı. Ve bu da 2015 yılında çıkardığım Sevginin Gücü adlı kitabı. Yani eserlerim bunlar. Ee, bunların hepsinin içeriği de farklı farklı. Bunlardan da ee, okuyucular e, kitap severler eğer temin etmek isterlerse de internette kitap satan sitelerde ya da sosyal medyadan ulaşacak olurlarsa imzalı olarak benden temin edebilirler. E, özellikle bu güzel bir programda e, beni konuk ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, ne diyeyim? İnşallah bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Sağ olun. olun. Canlısınız Allah'ın izniyle. Tamam. Gerçekten. Ee, Arif Hocam e, çok teşekkür ederim. E, ekibimize de e, çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten e, yayın boyunca e, yalnız bırakmadılar. E, ama kıskandım. Yani e, ekibi ilk defa bu, e, siz toparladınız hocam. <gülüyor> <Ya, gülüyor> Daha ki programda biraz, e, kitaplar dışında engeli sorunlarıyla da ilgili sohbet edebiliriz. Aynen, Aynı zamanda aynen. Aynı zamanda aktivist, aktivistlik de yapıyorum ben. Aynen, aynen Anladım, hocam. Engel engellilerin yılma savunucusu savunucularından biriyim. O nedenle yani bizde konu da çok, sorun çok, söylenecek söz de çok. Konuşalım hocam. Ben zaten yani yayına başladığımız andan itibaren esasında engelli hakları sorunlarına da girmek istedim ama hani sizin başarılarınızı konuşalım istedim bu yayında. Gerçekten yani bu konuları konuşmamız gerekiyor yani sizin deneyim, evet, tecrübe, evet. gözlemleriniz bizler için toplum için, kamuoyu için çok önemli hocam. Çok sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ olun. Hocam ona emanet olun. <gülüyor> evet Arif hocam gerçekten güzel bir yayın oldu. Emeğine yüreğine sağlık. Senin emeklerinle değerli bir üstadımızı ağırlamış olduk. Estağfurullah. Ahmet Hocam arıyor oradan haberi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bekliyor. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'ın izniyle. <gülüyor> İyi akşamlar.